Ülçer otogaz mühendisliğinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Opel Insignia. Oradan geldim misafirimiz. LPG montajı için aracına Prince kitini monte ettik. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. E, oradan geldiniz. E, öncelikle aracınız hakkında birazcık bilgi almak istiyoruz. Aracınızın e, motoru hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Aracım Opel, Astra, Opel Insignia. 1.6 turbo, 170 beygir CD motor. Ee, aracım D segmentler arasında fiyat olarak en uygunu. Bu sebeple tercihimizdi. Zaten kalite olarak, donanım olarak çok iyi, çok memnunuz. Lakin şehir içinde, özellikle şehir içinde yakıtında kısa mesafede biraz yakıtının fazla olması sebebiyle LPG kiti araştırmasına başladım. Bunda da Prince VSI 2 kiti daha çok öne çıktı. Pris BSI 2 DI kiti daha çok öne çıktı. Araştırmalarım sonucunda işte ee, en iyi montajı. Sonuçta bu Alman araçları özellikle Opel'in araçları iyi bir montaj istiyor. En iyi kiti daha iyi iyi bir montaj yapılmadıktan sonra genelde sıkıntı çıkaran araçlar. Bu sebeple araştırmalarım sonucunda sektörün lider firmalarından öncü firmalarından Üçel l otogaz mühendislik buna ulaştım. Kendilerine ulaştım. Geldik bugün montajını yaptık İnşallah memnun kalırız yani başka söylemek istediğim şu anda <gülüyor> bir şey yok evet. Varsa Saat kaç gibi gelmiştiniz? sabah saat sekiz buçukta geldim Monta. oradan çıktım zaten dün akşam saat dokuz buçuk gibi çıktım yola yaklaşık 11 saatte geldim yavaş yavaş oyalanarak dinlenerek geldim sabah hemen arkadaşlar zaten gerekli işlemleri başlattılar bilgileri aldılar hemen montaja başladılar bu süre içerisinde de dışarıda, sağda, solda akaban vardı, onlara gittim. Geldik, montajımız başarılı. Gerekli sürüş yapılmış, gerekli yazılım yüklenmiş. Şimdi kendimiz de test edeceğiz. İnşallah dediğim gibi memnun kalırız. Şimdi direktmen 900 kilometre bir yol yapacağım, direkt oraya gideceğim. 1000 ee, kilometre kontrolleriniz olacak. Her 10.000 kilometrede bir e, araçların LPG uyumunu test etmek amaçlı buraya müşterimizi çağırıyoruz, davet ediyoruz. Evet. Ee, bunu da nasıl yaptıracaksınız veya buraya mı geleceksiniz, nasıl bir yol izleyeceksiniz acaba? Orada Prince'in bildiğim kadarıyla iki tane yetkili servisi var, yetkili bayisi var. Ee, Hı -hı. Ya orada gösteririm ya da bir 3-4 ay sonra tekrardan İstanbul'a bir yolun düşme durumu olacak. Yani bir sıkıntı olmazsa geldiğimde 1000 kilometre olmaz, 2000 kilometre olur. O zaman da kontrolleri yaptırırız diye düşünüyorum. Sizi uğurlamadan önce son bir şey soracağım, e, sosyal medya alanından mı yoksa da bir tavsiye üzerine mi ulaştınız üçlükte gaz mühendisliğine? Şimdi şöyle dedim ya, e, bu aracım için en uygun kiti nerede taktırabilirim, en iyi nerede taktırabilirim diye çok araştırdım. Direkt sosyal medya, Facebook gruplarında, e, forum sayfalarında, bu kiti, bu aracına uygulayan insanların bizzat kendilerine ulaştım birçok kişinin de tavsiyesi üzerine yani bir problem yaşamamışlar memnuniyetleri üzerine üçel mühendisliği düşündüm buraya geldim. Biz tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz öncelikle. Şimdiden hayırlı olsun, yolunuz açık olsun. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz sosyal medya üzerinden yorumlarınızı yaparsanız esirgemezsiniz seviniriz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi yolculuklar tekrardan. Çok sağ olun. Sağ olun.